herkese bu videomuzda işinize yarayabilecek hazır böyle yaz gelmişken önümüz Ramazan bayramı sonra kurban bayramı yani geziyoruz tozuyoruz kampçılarımız vardır gezginlerimiz vardır ya da her anını çekmek isteyen su altında olsun havada olsun yerde olsun karada olsun bu anlarını çekmek isteyen kişiler için kullanabilecek aksiyon kameralarından bahsedeceğiz Ülkemizde dolar kurundan sebep her şeyin fiyatı arttı ve artmayan ne kaldı ki derken e, aksiyon kameraları da geri kalmadı. Ama biz bu videomuzda sizin için bu aksiyon kameralarına daha uygun fiyatlı hangilerini alabilirsiniz, hangileri işinizi görür e, bunlardan bahsedeceğiz. Dilerseniz listemize başlayalım. Sizler için 6 adet aksiyon kamerası seçtik. O zaman en uygun fiyatlı aksiyon kameramızdan başlayalım. General Home Q1000 fiyatı böyle piyasada 125-140 arasında gidip geliyor ve azami video çözünürlüğü ise 1080p. Normalde şimdi diyeceksiniz ki 1080p ne işe yarayacak? Yani 4K'ya kadar çeken aksiyon kameralarım var ama siz de arz edersiniz ki bu 125 TL'lik bir aksiyon kamerası artık buna şükretmeniz gerekiyor. Yani bu kadar 125 TL'den bu kadar çıkıyor. İkincisine gelelim. Geldik bir sonraki modelimize. Bir sonraki modelimiz Power Master PM 18797. Bunun da fiyat aralığı piyasada 150 ile 180 arasında gidip geliyor. 2 inçlik bir ekran boyutu var. Yani en azından ne çektiğinizi görebiliyorsunuz. ve Bu da bir önceki aksiyon kameramız gibi 1080p'lik bir çözünürlüğe sahip. Gelelim 3. aksiyon kameramıza. Bu aksiyon kameramızsa GoMax AKM3. Bu aksiyon kameramızın piyasa fiyatı da yine ikinci olarak söylediğimiz aksiyon kamerasıyla aynı. 150 ile 180 aralığında gidip geliyor. Bu aksiyon kamerasının çözünürlüğü 12 megapiksel yani bir iki önce söylediğimiz kameralara nazaran biraz daha iyi ve yine 1080 çözünürlük sunuyor sizlere. Geldik dördüncü aksiyon kameramıza. Yine bir önceki aksiyon kameralarıyla neredeyse aynı özelliklere sahip. İsmi ise General Home AC918. Fiyatı da bir öncekilere bir tık daha fazla. 180 ile 210 arasında değişiyor piyasanın içerisinde. Etkin piksel özelliği 12 megapiksel ve azami çözünürlüğü ise 1080 çözünürlüğe sahip. O zaman yavaş yavaş sona yaklaşırken bir güzel aksiyon kameramızdan bahsedelim. Piranha 1125 daha öncesinde bir MA101'e falan da geliyordu belki görmüşsünüzdür. Bunun fiyatı ise piyasada 200 ile 250 arasında gidiyor. Bizim şu an baktığımızın fiyatı 234 TL. Bu aksiyon kamerasının 12 Mbps'lik bir kamera çözünürlüğüne sahip ve yine 1080'lik bir video kalitesi sizleri karşılıyor. Geldik artık son aksiyon kameramıza. Kingbox SLD 215 Bunun fiyatı da bir önceki anlattıklarımıza nazaran bir tık daha fazla. Piyasada 450 ile 460 arasında gidip geliyor. Ee, bizim şu an baktığımızın fiyatı ise 459 TL. Yine bir aksiyon kamerası. 2 inçlik bir ekran boyutu var. 12 megapiksellik bir kamera çözünürlüğü. Video çözünürlüğü ise 2160'a kadar çıkıyor. Bence gayet güzel bir video çözünürlüğünün de sahip. Fiyatı da gayet uygun bence ki tasarım olarak da bir önceki modellere göre daha hoş bir görünümü olduğunu söyleyebilirim. Sizler için bu yaz kullanabileceğiniz ya da bundan sonra kullanabileceğiniz aksiyon kameralarından bahsettik. Bundan sonrasının fiyatı 1000'in üzerinde artarak devam ediyor. Artık şaşırmıyoruz hiçbir şeyin fiyatına. O yüzden biraz daha benim aksiyon kameram iyi olsun diyorsanız, daha iyi çözünürlüğe sahip olsun, daha fazla alanda kullanayım diyorsanız, tabii bir üst modellere bakmanız sizler için önerilir. Ama beni idare etsin, ben bunu da bir şekilde geçinirim diyorsanız bu kameralarda işinizi görecektir diye düşünüyorum. Tabii benim şahsi önerim size daha uzun süreli kullanmak istiyorsanız, daha kaliteli içerikler çıkmasını istiyorsanız, 4K video çeken, su geçirmez özelliği olan aksiyon kameralarına da bakarsanız sizler için çok daha iyi olur. Her an yanınızda çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Benim önerilerim bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer sizin de kullandığınız böyle aksiyon kameraları varsa ve gayet memnunsanız ya da memnun değilseniz bizleri yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.